Beyler, beyler selamünaleyküm. Bugün CS:GO'da 5 lira ile aldım hocam. Hemen şöyle size hileyi göstereyim. Böyle hilemiz var. CS:GO %100 ile gerisinde elhamdülillah. Böyle aimbot var, valek var ve düşmanları dondurma var. Takta King abimiz de onaylamış bak. Dikkatinizi çekerim ve bu hile tam tamına 5 lira. Almak isteyen varsa açıklamaya linki. Şimdi hemen bir e, oyunumuza girip direkt hilemizi deneyelim. Şimdi hocam ben size hemen şöyle ee, hileyi göstereyim. Şöyle hemen hilemizi açalım. Şuradan aim modu açıyoruz. Bak aim modda aim biraz titrek oluyor. Yani titrek böyle titriyor. Aynı böyle spray atarsınız titrer ya e, jazz. Hani ne jazz sesi ya. Valorant işte öyle oluyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Bir düşman karşımıza çıksın. Şuradalarda da galiba en son. Bizimkiler çünkü oraya doğru. Ha, Bakın. Görüyor musunuz? Bak. Adamı Adamı gördü anda bak, adamı gördü anda sprey atıyor bak, dur bir reload atayım, bak izleyin. Ha tamam bizimkiler halletti zaten olayı, mevzu. Titriyor aim titriyor, bu sayede adamın tak diye kafaya vuruyor. İle tamamen 5 lira, almak isteyen varsa açıklama kısmına dediğim gibi linki koydum. Gidin indirin deneyin hileyi, aa dur dur silah çekmedim o yüzden titremedi. Bakın gördünüz mü hocam bu kadar ya hile, bak. Bak görüyor musun hocam hile ya işte budur hocam hile ya. 5 liralık hile hocam al kullan kafana göre tak. Şimdi ben size diğer hilemizi göstereceğim. Dondurma hilesi onu da hemen bir göstereyim. Şimdi hocam buraya geliyorsunuz buradan düşmanları donduru seçtiniz. Bu ne işe yarıyor? Bu düşmanları dondurmuyor da düşmanların silahlarını yok ediyor. Yani silahlarını bir nevi donduruyor diyebiliriz. Hatta size şöyle bir göstereyim bak. Şu an düşmanın dibindeyim, değil mi? Bana kesinlikle ateş edemeyin. Bu arada üstteki rekor sıfırlanmadı arkadaşlar. Ee, demin bir bir şey oldu. Ondan dolayı maç düştü. Yeni maça girmek zorunda. Gören bu. Hiçbir şey yapamazlar hocam sana. İstediğini yap. Al buradan gel. Bıçakla mesela. Hiçbir şey yapamıyor. Abi bu hangi ile de böyle bir şey var ya. İşte böyle bu ile de böyle. Şimdi size Valek'i göstereceğim hemen. Peki bu Valek ne işe yarıyor? Bu Valek sizin bildiğiniz Valek'lerden değil gel. Mesela Burada düşman var. Size direkt ekranınızda şöyle kırmızı bir Alarm butonu veriyor. Diyor ki burada düşman var diyor. Bunu indir diyor. Hatta hemen bir gösterin. Bakın hocam mesela şu an burada bir alarm veriyor. Aa bak düşman var. Gördün mü çalışıyor hocam ile ya. Botla oynayalım hemen. Sen de açmayayım modu. Dediğim gibi tek tek kullanabiliyorsunuz. Ananı yanlışlıkla bomba yattı. Bak şimdi bak. Bak bak görüyor musun? Nasıl tuturuyorum ya? Düşmanı gördü ya azdı. Bak bak. Görüyor musun ya? Mis gibi bak. Aha, dur dur. Rulo atıyorum. Bu arada düşmanlar ayağa donup bak, bakta kaldı galiba ile olsun. Olabilir öyle şeyler bak. Ya görüyor musun hocam? İyiyle kes kesiyor mübarek. bari. Ne mi düşbiley bu ya? İşte İyiyle videomuz bu kadardı. Aynı şeyi tekrarlamayacağım. Atlalık var. Siktirip gidin indirin. Ee, bu kadar video. Abone olmayı unutmayın lan. Oğlum uzun zamandır ya ben hiçbir videoda abone istememişim. Tamam beyler belki troll video çekiyoruz ama oğlum abone olun lan. Vallahi.